Değerli izleyenlerim Hepinize sağlıklı günler diliyorum Bugün yine yeni bir konuyla karşınızdayım Konumuz aktif yakalama uçları Aktif yakalama uçları Bildiğiniz gibi Yıldırımdan korunmada Tek noktadan geniş alanları Açık alanları korumaya yarayan Ürünler olarak ortaya çıkmıştır Bunun birinci nesil olan ürünleri radyoaktif paratonerlerdir Radyoaktif paratoner uygulaması dünyada ve bizde 2000'li yıllarda sona erdirildi. Sebep radyoaktif izotopların bu ürünler içindeki radyoaktif izotopların takibi ve kontrolünü yapmak çevreye bulaşma riskini önlemek bir takım zorluklar içeriyordu. Bundan Dolayı çevreye etkisinin zararları da düşünülerek böyle bir durumda çevreye de bulaşma etkisi gibi zararlarının da önlenmesi için radyoaktif paratonerler yerine aktif paratonerler geldi. Bu aktif paratonerlerin İngilizce kelimelerle ifadesi early streamer emission yani erken akım yayıcılar gibi bir anlamı olur Türkçe'de böyle bir kelimeyle ifade edilir. Ancak ee, yine bu kelimenin baş harfleri olan LSE baş harfleri olan LSE harfleriyle oluşturulmuş ESE kelimesiyle ifade edilir. Bu yalnız bizim Türk toplumunda Türk halkının zekası eski radyoaktif yakalama ucu veya paratoneri radyoaktif paratoner olarak anılan paratonerlerin yerine geldiği için bunlar radyo kelimesini kaldırıp aktif paratoner şeklinde adlandırılmıştır ülkemizde. E, bu toplumda kabulde görmüştür. Ve öyle anılır genelde. Aktif paratonerler olarak anılır. İkinci nesil üründür bunlar radyoaktif paratonerlere göre. Şimdi bu ürünün Dünyadaki kullanım durumuna, dünyadaki e, bu olayın uygulanmasına bir bakalım. Bu konuda internetten de rahatlıkla ulaşabileceğiniz Türkçe okunuşu ILPA olan International Lightning Protection Association e, isimli derneğin internet sayfasından bir takım bilgiler Alacağız İnternette bu Derneğin Web sitesine girince Dünyada aktif paratonerlerin Kullanımı ile ilgili tarihçeyi görebiliyoruz 1986 yılında Üretime Başlayan Üretimi başlayan bu ürünler 1996'da 1995'te Fransız 1996'da İspanya'da standartların da ulusal standartlarında da oluşmasıyla e, satış olarak hız kazanmaya başladı. E, bu derneğin değerlendirmesi Avrupa ile ilgilidir. Avrupa'da da bu işi başını çeken iki ülke Fransa ve İspanya'nın verilerine dayanmaktadır. Bu dernekteki bilgiler. E, bu Fransa ve İspanya'daki Üretimle ilgili söz konusu olan dünyadaki kullanımı ilk 1986'da 4088 iken 1996'da yani 10 sene sonra 112.412 birimlik bir sayıya ulaşmıştır. Neticede 2016'da 680.000 olarak verilen bu sayı şu anda bu web sitesinde yıllık 7 milyon 600 bin adet olarak verilmektedir. Ve bu ürünlerin yani dünya üzerinde böyle muazzam bir sayı ulaşmış uygulanan bu tekniğin uygulandığı süre de şu anda 35 seneyi bulmuştur. Yani 35 senelik bir tarihçesi vardır bu uygulamaların. Bu deneyimin çok uzun ve önemli olduğu anlamına gelir bu sürede. Buradan ilk tespit ettiğimiz bilgi bu. Aynı şekilde yine bu derneğin web sitesinde aktif para yaygın kullanıldığı ülkeler, aktif para tönerlerle geleneksel yöntemler dediğimiz yöntemlerin beraber kullanıldığı ülkeler, bu haritada gösterilmiştir. Ancak bu haritada şu an için önemli eksikler vardır veya belirsizlikler vardır. Mesela Rusya, Kanada bölgesi, Kuzey Amerika, Güney Amerika'da belli bir bölge, Arabistan, Avrupa'da Almanya ee, ve civarındaki bir iki küçük ülke, İskandinav ülkelerinde bu ürün Hakkında kullanılıp kullanılmadığı ile kullanılmadığı ile ilgili bir bilgi içermemektedir bu harita. Fakat şunu söyleyebilirim, bizim e, Türk firmalarından birisinin Rusya çok önemli bir pazarıdır ve burada Rusların standartı olan e, GOST standartlarına uygunluğunu gösteren bir belgeye sahiptir bu ürünler ve Rusya çok büyük bir pazarıdır Türkiye'nin bu anlamda. Ee, aynı şekilde Suudi Arabistan mesela, Arabistan yarımadası, ee, Güney Afrika buralara şahsen bizim firmamız Rassan'da ihracat yapmaktadır. Aynı şekilde Kanada'da yani Kuzey Amerika'da bu konuda üretim yapan firma vardır, firmalar vardır. Aynı şekilde Güney Amerika'da da bu ürünün bol miktarda kullanıldığını, satıldığını biliyoruz. Onlar bu haritada gözükmeyen bilgilerdir. Şu anda geldiğimiz nokta aktif para ilgili budur. Türkiye'deki aktif para durumuna bakalım. Bu demin gösterdiğimiz harita ve bilgiler, grafik bilgiler, tabi şeyle ilgilidir, Yani özellikle Avrupa firmalarının faaliyetiyle ilgili sonuçlardır. Türkiye'de 2000 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır. Radyoaktif parotenerliği e, üretiminin durdurulmasıyla. Bizim tahminimiz, rastlan olarak e, tahminimiz e, 21 adet ürün kullanılmaktadır Türkiye'de, yılda en az. Bu 20 yıllık bir süreyi içine alırsa, yani 2021 yılındayız, 20 yıllık diye düşünürsek 400 bin adet montajı yapılmış aktif paratoner demektir. Bu miktarda bir ürünün 20 sene için kullanımı ile ilgili olumsuz bir geri dönüş söz konusu değildir. Yaşanmış olumsuzluklar hatalı yapılan montajlardan kaynaklanmaktadır. Bazı e, karşıt görüşe sahip e, insanlar, aktif paratonerin olduğu yerlerde yıldırım hasarlarını işaret etmektedirler ama bunlar e, incelendiğinde biz görüyoruz ki eksik ve yanlış yansıtılan bilgilerdir. Çünkü bunlar dediğim gibi hatalı yapılan montajlardan kaynaklanan problemlerdir. Aynı şekildeki hasarlar geleneksel yöntemlerde de zaten karşımıza çıkmaktadır hatalı uygulama yapıldığı takdirde geleneksel yöntemler de dediğimiz zaman kastettiğimiz uygulamalar kafes metodu yakalama çubuğu ee, ve gerili hat metoduyla yapılan korumalardır aktif pantüerlerin ululararası standartları ve testleri var mıdır diye bir soruyla karşılaşırız aktif paratonerlerin ulusası standartları yoktur 10 şey, kadar ülkenin yaklaşık ulusal standardı haline gelmiş standartlar vardır. Başı Fransa çekmiştir bu konuda 1995 yılında. Ee, daha sonra bir sene sonra İspanya aynı şekilde bu konudaki standardın ulusal standartını hazırlamış hazırlamıştır. Daha sonra diğer ülkeler de devreye girerek. 10 kadar ülkede e, ulusal standart hazırlanmıştır. E, bu ürünler hakkında çok spekülatif karşıt görüş vardır. Bunların yasaklanacağını iddia edenler olmuştur. E, fakat 2009 yılı mesela bir zamanlar çok hedef gösterilmiştir. 2009 yılında Avrupa Birliği bu ürünleri yasaklayacak Artık bir işe yaramadığı Düşünülüyor denmiştir Fakat tam tersi olmuştur 2011 yılında Fransa standartları başı çekerek ilk önce o Avrupa standartı olan Yıldırımdan koruma standartı olan ICEN 62305 serisi Standartlara göre Modifiye edilmiştir Yani bu standartlara uyumu sağlanmıştır Türkiye'de de 1900, şey, e, 2015 yılında TS-13709 olarak Ulusal Aktif Paracanel Standartımız hazırlanmıştır. Ee, ancak Türkiye'de standartlar ürün ve sistem standartı diye iki grup halinde ayrı ayrı yapıldığı için Avrupa'daki standartlar mesela Fransa'daki standart o şekilde değildir. Bir standartta bir standartın bir bölümünde ürün standartı, bir bölümünde sistem yani bu ürünün nasıl kullanılacağı nasıl test edileceği ile ilgili bilgiler vardır. Bizim Türkiye'de bu iki standart yani ürün ve sistem standartı ayrı yapılması gerektiği için iki ayrı standart hazırlanmıştır. Ürün standartı onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Ancak Yine belli bir ee, muhalif grubun çalışmaları sonucunda sistem standartı maalesef yayınlanamamıştır. Birçok Türkiye'deki uygulayıcı firma şahsen bana da sormuşlardır bu ürünü nasıl uygulayacağız, tesisatın özellikleri nedir diye. Biz bilgilendiriyoruz tabi ama ben bu ee, bu soruyu soranların TSE'ye de Türk standartlarının üstüne de Bu soruyu sormalarını Bu ürünün bir sistem standartının Olması Gerektiğini e, Talep ederek istemelerini e, Söylediğim zaman Bunu yapanlar Bana şöyle geri döndüler e, TSE bize diyor ki Sistem standartı için NFC 17 bakın Maalesef Eee bunu tabi tasvip etmiyorum ben şahsen. Bu ülkenin standartı e, standart kuruluşu ürün standardı gibi bu ürünün nasıl kullanılacağıyla ilgili bir standart gerekiyorsa onu da hazırlamak zorundaydı. Şimdi bu ürünün testleri var mı? diye bir sorumuz vardı. Demin yine. Evet. Bu standart bu ürünün adı geçen standartlarda yandaki gördüğünüz gibi bir dizi testten geçerek onaylanması gerekmektedir. Böyle bir e, test silsilesi vardır bu ürünler için. İşte burada İngilizce olarak aktardığım standarttan genel testler, e, mekanik testler, çevre testleri, elektrik testler ve streaming emission test dediği testler dediği ürünün aktif paratoner olma özelliklerinin taşıması için gerekli olan testlerden geçmesi gerektiğini anlatır böyle bir sıralamayla testten testlerden tamamen geçen bir ürün aktif paratoner adını alarak kullanılabilir aktif paratoner başlığının testi deyince bu başlığın test edilebilmesi konusu da akla gelir hemen. Bu da aktif paratoner başlıklarının yıldırıma karşı çalışabilirliği laboratuvardaki bir dizi testle özellikle delta L dediğimiz erken uyarım yolu da diye tercüme edebileceğimiz bir e, parametrenin laboratuvarda tespit edilmesiyle aktif paratoner olma özelliğini kazanıyordu. Eee bu laboratuvar belgesine sahip olması gerekiyor aktif para tünerlerin. Ancak başlığın testi tabi laboratuvarlarda söz konusu olamayacağı için monte edildiği yerlerde fonksiyonel olarak iç yapısının yani bu laboratuvardaki testten bu ürünün geçmesini sağlayan iç yapısının fonksiyonel olarak test edilmesine olanak sağlayan bir düzeneğe de vardır aktif para tünerlerin. Bu şekilde çalışır durumda olup olma olmadığını arzu edilen her zaman test edebileceği müşterinin bir imkanı da vardır aktif parametre Bir aktif parametrenin yüksek gerilim laboratuvarında dediğim gibi aktif parametre olmasının onaylanması için gerekli parametrelerin testlerinin yapılışı anını gösteren bir Fotoğraf görüyorsunuz. Ee, değerli izleyenler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar aktif paratonerlerin standardı var mı yok mu, dünyadaki durum ne, Türkiye'deki durum ne, bunu kısaca anlatmaya çalıştım. Bundan sonra farklı özelliklerine de geçerek ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde yine sizlere bu konuyu anlatmaya devam edeceğim. Hoşça kalın.